Aile içi şiddeti konuşacağız hocayla birlikte. Çünkü yine hafta sonu bugün gazetelerin manşetlerinde, bugün öğleden sonra internet sitelerinde çok ilginç şeyler var. Yani insan aklının zorlandığı, ya bu kadınlar ve adamlar madem ki bu kadar çekilmez bir hayat yaşıyorlar, niye hala evliliklerini sürdürüyorlar soruları ekipçe cevabını bulamadığımız sorulardan. Hepsini konuşacağız, güzel şeyler konuşmak istiyorum ama ne yazık ki dediğim gibi, Bugünkü konumuz aile olabilme ve aile içi şiddet ama güzel şeyler de yayınlayacağım sizle birlikte. İsterseniz önce şöyle hocam da gelmek üzere onu da hazırlamak adına sizi bir e, hafta sonu gezisine çıkartayım. İstanbul gecelerine Uçan Kuş farkıyla bir çıkalım. Ne kimler nerelerde neler yapmış ondan sonra yine sürüklüde kaldığımız yerden devam edelim. Efendim Ekrem hocam da geldi. Programın başında söyledim, bugün ağırlıklı olarak aile olabilme ve aile içi şiddeti konuşacağız. Şimdi tabii diyeceksiniz ki aile olmayı beceriyorsa insanlar, niye ailenin içinde şiddet var? Ailenin içinde şiddet var ise, karı ve koca olarak yaşamaya niye devam ediyorlar? Biz bugün dedim ya, yukarıda haber merkezindeki arkadaşlarımızla bu soruyu çok tartıştık. Yani niye tahammül eder kadın adama, adam kadına? İş eğer çekilmez hale gelmişse, fikir ayrılıkları varsa ve bu fikir ayrılıkları, hayat görüşü ya da işte başka nedenler işi şiddete taşıyor ise niye hala hazırda o aile birlikteliğini, o yuvayı devam ettirirler? Çünkü biraz sonra görüntüler seyrettireceğim size ee, Diyarbakır'dan. Akıl alır gibi değil. Yani e, bu bize tabii sıkıntı olarak şöyle geliyor. Doğal olarak biz size haber vermek için bu programı yapıyoruz ve bunlara atlarsak kendimizi de sorumlu hissediyoruz böyle bir işte. O yüzden de getirmek zorundayız ki üzerine konuşalım neler oluyor. Bakın araç içinde ne olduğunu bilmiyoruz ama araç durduktan sonra olanlar sokağa yansıyor. Önce bir seyredelim görüntüleri sonra Ekrem Hoca ile değerlendireceğiz burada. Hocam seyrettiğin görüntüleri. Sebebini bilmiyoruz. Yani arabada bir şey olmuş. Arabayı durduruyor. Kadını tartaklarken çocuk arabanın içinden kaçıyor. Haber şöyle. Diyarbakır'da gerçekleşiyor efendim olay. Ve bir amatör kameraya yansıyor. Çevredeklerin tepkisi üzerine de eşi ve çocuğunu zorla otomobile bindiriyor. Hatta dikkat ederseniz kendi otomobiline de zarar veriyor. Ee, kooperatifler mahallesinde sosyal, sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde meydana gelmiş. Şahsın adını bilmiyorlar. Ee, önce eşiyle tartışıyor. Arabayı durduruyor. Sonra e, kadıncağız arabadan inmeye kalkıyor. Onu durduruyor. Bu arada çocuk kaçıyor arabanın içinden. Kadını arabaya koyuyor. Sonra çocuğu alıyor. Bakın çocuk da ne halde. Ve Sonra e, çevredekilerin tepkisi var yoldan geçenlerin. E, öfkesini arabasından çıkartmaya çalışıyor. Sonra çocuğunu da arabaya alıyor ve gidiyor. Şimdi hocam bu manzarada bir kadın var. Bir çocuk var. Ve öfkeli bir adam var. Bir kere... Tabii ki biz istemiyoruz. İnsanlar yuvalarını falan dağıtmasınlar Kesinlikle ama niye işin içine artık öfke ve şiddet girdiyse bu bir kereye mahsus değildir. Değil. Mutlaka tekrarlanmıştır. Tabii. Neden? Böyle bir ortamda bulunmaya devam eder insanlar. Tabii. Yani çaresizlikten mi yoksa çevre baskısından mı nedir? Niye vazgeçemezler o ilişkinin devamından? Bu bugün burada oldu. Tabii. Evde Tabii. olsaydı belki daha başka bir nazar seyredecektik. Şimdi benim görüntülerden ne kadar ağır bir durum var ki sırada çocuk var maalesef. En kötü durumda arabaya şiddet uyguluyor, eşine şiddet uyguluyor, yoldan geçenlere şiddet uyguluyor. Bakın çocuğunu da hunharca arabanın içine tıkıyor. Hı hı. Şimdi burada bu beyle evli kişinin bir defa eşinin psikolojik problemleri olduğu, kişilik bozukluğu olduğu gözüküyor. İş bu raddeye sokak ortasına taşınmışsa artık kendisi dahil komşuları dahil akrabaları dahil hiç kimsenin bir can güvenliği yok. Bir defa bu kişinin bireysel kontrolünü öfke kontrolünü stres kontrolünü ele alabilmesi lazım. Ee, bırakın e, karı koca olmayı bu kişinin araba sürme bir ehliyeti bile elinden alınmalı. Tedavi olduktan sonra yola devam etmeleri gerekiyor. Burada kadının da Kendisine şu soruyu sorması gerekiyor. Eğer ben bu kişiden ayrılırsam veya bu kişiyle doktora gidersem psikiyatr olur, psikolog olur, aile evlilik danışmanı olur. Hatta bunların hepsine ihtiyacı var. Hem ilaç tedavisine hem iletişim uyum terapilerine hem de ailenin de yani gelinen kök ailelerin de akrabaların da bu olaya müdahale etmeleri lazım. Yani olay bu kadar rezilliğe ve can güvenliğine can güvensizliğine taşınmadan bu olayın çözülmesi gerekiyor. Yoksa sırada çocuk dahil bu kişi cinnet geçirip etrafına çok ağır sonuçlar verebilir. Bu kadının hemen evi terk etmesi, ailesine veya devlet kurumlarına başvurup kadının ve çocuğun korumaya alınması gerekiyor. Bu tablodan ben, şunu çıkartıyor evet, hocam, bu tabii. ilk defa gerçekleşen bir şey değil. Bence... Ee, evde de kadına bu zulmü yapıyor. Çünkü arka kapıda... Hızasını yapıyor. Arka kapıda çocuğu kadına verdikten sonra kadına tekme atıyor. Tabii. Ama daha acısı çocuk kucağındayken, bak alacak şimdi çocuğu, görüntülerdeki bak, bak şimdi. Evet. Zaten çocuk Hayır, korkmuş. Alamayım. Yani arabadaki tartışmadan korktuğu için arabanın dışına atmış kendisini çocuk. Çocuğu da kucağına aldıktan sonra, hani çocuğa bir şey yapmıyor ama çocuk kucağındayken arabaya bir şiddet uygulaması var. Tamam. Sonra çocuğu anneye verince kapı kapalı orada e, görüntüde var, e, kızcağıza da tekme atıyor. Kesinlikle. Şimdi çocuğunun yanında... Şimdi bak göreceksin bunu, görüntüde. Evet, bak şimdi, izleyelim. Bak şimdi çocuğu Bakın, alacak, bak çocuk, çocuk korkuda. gerçekten... Bak şimdi, bak arka kadına verecek şimdi çocuğu, bak, bak. Evet, evet doğru. Yani bu adam bence evinde bu şiddeti uyguluyor. Belki çocuğa da uyguluyor. Şu anda Kesinlikle. çocuğa bir şey yapmadı ama... Çocuğun şu anda orada bulunduğu durumda çocuğa bir şiddet aslında. Şimdi zaten çocuğa da bir şiddet uyguluyor. Bunları çocuğun yaşaması da bir şiddet zaten. Çünkü çocuğun şiddet uygulamak illa birebir yapmak gerekmiyor. Çocuk bakın bilinmeze koşuyor ve kaçıyorsa... Bakın annesini bırakıp kaçıyor, arabayı bırakıp kaçıyor... Babasını bırakıp kaçıyor, bilinmeze kaçıyor. Demek ki dışarıyı daha güvenli buluyor... O kadar babası şiddet uyguluyor. O yüzden devlet derhal karısını ve çocuğunu bu kişiden alması, koruma altına alması gerekiyor. Kişi psikolojik ve psikiyatrik taramalardan geçtikten sonra, tedavisi bittikten sonra yine evde biri yaşamak kaydıyla, yani çocuğun annesi olur, babası olur, mutlaka biri yaşamak kaydıyla belki deneme süresi bir kere daha aile evliliklerini deneyebilirler. Peki... Şimdi bu görüntünün dışında soruyorum. Ya çünkü buna benzer binlerce kadın var Kesinlikle. toplumda. Yaşıyor. Şu anda bile oluyordur Tabii. belki de. Neden insan şiddet gördüğü yerde yaşamaya devam eder? Sebebi i̇nsan ne? kaygı ve endişelerini bilemezse en kötü yeri en güvenli yer görür. Hani kaygı ve endişelerini bilemezse en kötü, yere, kötü yeri güvenli en yer yer güvenli yer yermiş zanneder ve orada kalır. Cehennem bile olsa bilinmez yerdir. Daha kötü olabilirler. Mesela babası der ki eğer kocanı bırakır gelirsen evlatlıktan silerim. Bakın evlatlıktan silme can güvenliğinden daha tehlikelidir. Çünkü kişi bir evlat Ama bölesi, olma Ama böylesi iyi mi? Yani evladımın böyle zulüm gördüğünü bilmek ya da işte kocası olsun onu i̇şte, sahiplensin diye verdiğim adamın tabii. kızımı 24 saatte bir dövdüğünü bilmek. Daha acı değil o mi yani? Zaten o daha büyük bu, bu bir da, cahil. Bu da aslında bu da evlatlıktan reddetmek, ona Tabii. sahip çıkmamak da onu bir şekilde reddetmek. Bravo. O zaman ben burada ailelere sesleniyorum, anne babalara sesleniyorum. Yani işte artık bir daha gelirsen evlatlıktan silerim veya affedersiniz hayat kadın olursun veya dul karı olursun gibi böyle soyut korkulardan sıyrılıp Somut önlemleri Bu dul olma korkusu küçük yerlerde ama artık yani bir insanın zulüm olarak kalacağı bir yerde dul kalması daha iyi yani. E, kesinlikle yalnız kalması daha iyi. Daha de, iyi yani. Gibi. O yüzden so ben e, şiddet gören kadınlara şunu söyleyebilirim. Çocuğunuzla beraber derhal evi terk edin, ailelerinize sığının, de güvenlik görevlilerine sığının. Ve o kocayı şikayet edin. Şikayet edin ki iyi olsun, terapi görsün, tedavi olsun, gerekirse ceza alsın. Sonunda eğer o kişi tam bir insan, tam bir adam olur, tam bir güven verirse kaldı ki güvenlik butonu yanınızda olmak kaydıyla tekrar deneyebilirsiniz. O yüzden e, kısaca bugün yani şu yayının şu anki durumun özeti e, soyut korkularınızdan sıyrılın. Somut korkulara ve somut çözümlere bakın. Önünüz daha aydınlık. Çünkü böyle rezil bir durumda e, inanın e, yalnız kalmak çok daha iyidir. Robinson Crusoe gibi yaşayın ama böyle bir adamla evli kalmayın. Şimdi hocam ben bir araştırma yapıyorum. Bir kitap yazacağım. E, i̇nsan ve Şiddet. Çok yazılmıştır ama tabii. merak ederim. Yani insan tabii ki hep şeyler ya, insan doğadaki en büyük hayvan. Ben asla inanmıyorum. İnsan yeryüzüne yaratılmış. En değerli varlık. Cenab-ı Allah kitabında öyle söylüyor. Eşref-i mahluk. Yani, yani yaratılanların en Kendi ruhundan yarattım sizi diyor. Kesinlikle. E şimdi hem seni yaratmış, hem sana en değerli insanı göndermiş peygamber olarak. Tabii. Ve demiş ki, bana sadece kulluk yap. Şimdi bakıyorum, hayvanın hayvana şiddet yapmadığı bir yerde, e, tabii ki doğadaki yani yabani hayvanlar, şimdi insanlar diyecekler ki, efendim var mı? Tabii ki var. Yani doğanın gerektirdiği bu doğa ama. Biz hayvan değiliz ki biz insanız. Kesinlikle. Yani konuşma duyumuz var, i̇rademiz dinlemiz var. var, irademiz var, tamam. düşünmemiz var. Biz düşünmemiz muhakeme tamam. edebiliyoruz. Cenab-ı Allah böyle bir ayrıcalık vermiş bize. Yani bizlerde sebep-sonuç ilişkisi kurma e, potansiyeli daha fazla ama hayvanlarda belli bir yazılım var. Ondan daha fazlasını çok fazla geliştiremiyorsun. Öfke hayvanda da var ama insanoğlunun öfkesini dizginleyebilme yeteneği var. Bravo. Ama dizginlemiyor. E var. Ama dizginlemiyor. Ama çok enteresan. Ee, okuduğum e, bu tip böyle vakalarda hasta olduklarını kabul etmiyorlar ama. Zaten gerçek hastalar hasta olduklarını kabul etmezler ve psikologlara da gerçek hastalar gelmez. Hasta kişilerin hasta ettikleri gelir. Ya bu doğru bir söz değil mi? Doğru bir ya, söz. Şeyde evet. sosyal medyada hem yani. <gülüyor> evet. şeydir. Peki e, şimdi tabii aile içindeki şiddet. Evet. Yani aslında işte. Sevgi üzerine kurulmuş bir yuva bu. Kadın ve erkek anlaşmışlar. E, Hayatlarını birlikte aynı çatı altında sürdürmeye karar veriyorlar. Aşk var yani. Tabii. Evet biz biliyoruz tamam. Aşk dediğimiz şey bir süre sonra bitecek ama e, onu asıl var eden sevgi ve saygı tabii. devam ettiğince tabii. tadından yenmez bir ilişki Kesinlikle. süreci verecek. Sevgi saygı yanına da bir şefkat. Mesela insan rahatsızlanınca eşinden bir doktora götürülmesi, bir çay çorba yapılması, biraz nazlanması, inanın evliliği çok uzun süreli taşıyabilir. Zaten en uzun aşklar bugün İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bin gün civarında sürüyor. Yani en fazlası bu bu şekilde. Üç yıl sürsün hadi ama daha sonra aşk azalırken eğer saygı, sevgi ve şefkat ayakları varsa o sütunlar Dokuz şiddetinde depreme dayanıklı oluyor. Böyle en küçük bir olayda arabaya şiddet uygula, çocuğa şiddet uygula, karına şiddet uygula. Bu ne rezilliktir efendim. Böyle bir durumda, bu artık sokağa taşmış kesinlikle. hali. Kesinlikle. Soka, bu sokakta kameraya çekilmiş hali. Bunu, bunu gördük. Ve Ben emin içinde bundan daha fazla şey olduğuna inanıyorum. Bakın karısı veya e, çocuk kaçabiliyor. Karısı ve çocuk kaçabilse kaçacaklar ama orada Ölümüne dövüyor, ölümüne şiddet uyguluyor. Ne olmuş olabilir arabanın içinde? En fazla kadının dırdırı olmuş olabilir. E, edebilir Kanı, kadının. Yani çok Fıtratı mı zaten. Fazla. Fıtratı bu. E, e sen kadını karşına alıp konuşmazsan derdini, sıkıntısını, her şeyine saçma salak, Sen sus, otur, kapat çeneni dersen. Böyle bir diktatörlükte bir kadın evde yaşayabilir mi? Bu çocuk bakın çocukluğunu yaşayamıyor. Geçen hafta hava alanında yanıma bir hanımefendi oturdu. Uçağı bekliyoruz. Bir de küçük bir çocuk çağız var. Çocuk oyun oynamak istiyor tabii. Haliyle sıkılıyor da Ben dedim ki hadi gel sana cep telefonundan dedim. boyama açayım dedim. Kız dedi ki yok dedi. Babasının yanına gitsin dedi. Cık. Babasının yanına gitsin deyince yani adam burada oturuyor. Adam fizanda oturuyor. Ayrı ayrı bir yerlerdeler. Neyse çocuk gitti yanlarına. Böyle bir oynadı oynadı babanın yanında. Sonra adam kadıncağızın yanına geldi. Ve bir telefon konuşması yapıyor. Diyor ki eee bir yere gidiyorlar. Beni diyor şimdiden diyor kıskanmaya başladı diyor. Orada da diyor bana diyor böyle baskı yapacaksa diyor. Biz diyor bunu baştan konuştuk diyor ben diyor gezeceğim, yiyeceğim, içeceğim, dolaşacağım diyor. Ama diyor bana diyor kapris yapmayacağım diyor. Şimdi dinliyorum. Ben yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim, dolaşacağım ama o bana kapris yapmayacak. Ne yapacak? Evde bekleyecek. Çocuğu da yaptım verdim eline. Tamam. Çocuğa bakacak. Neden hep erkek takımı? Her şeyin sadece kendi üzerine kurulu olduğunu düşünüyor. Doğa böyle yani yaradan böyle bir hak mı vermiş? Yani Yok. sen üstünsün, ben sana her şeyi verdim, i̇şte kadın sana hizmetkar, sen istediğin gibi davran. Hani ben zaten onu şey, bak burada yasakladım. Ben okuduğum kitaplarda, hadislerde böyle bir şey görmedim. Hatta evet. diyor ki baş tacı edeceksin, tamam. koruyacaksın, yani sahipleneceksin bunu şu şekilde izah edebiliriz. Peygamberimiz bir gün gece yarısı, bir gün değil her gün kılardı. tabii o teheccüd, gece namazı var. Ee, ya Ayşe diyor, müsaaden olursa Rabbime ibadet edebilir miyim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bırakın e, saldım çayıra, Allah kayıra ya da e, ipini kopartıp her yere gezmeyi, tozmayı. E, ibadet için izin alan bir peygamberimiz var. İkincisi, sen karını köleleştirirsen kölenin kocası olursun. Karını kraliçe yaparsan kraliçenin kocası kral gibi yaşarsın. O yüzden kadınlarımızı çiçek gibi yaşatalım ki onlara eşit haklar verelim ki hatta torpille pozitif ayrımcılık yapalım ki yüzleri görsün. Çünkü onların ve her şey biziz neredeyse. İşte kocasıyız. Bir nevi baba şefkati vereceğiz. Bir nevi abisi gibi koruyacağız. Bir nevi. Tabii ki kocalığımız ve eşliğimiz önde olacak. O yüzden kadına ne verirseniz bire on verir. Hatta bire yüz veren bayanlarda, kadınlarda gördük. O yüzden kişi ker zarar hesabı yapmalı. Televizyon gibi. Yani eve attım kadını. Bütün kumandası bende. Sen sus sen kes istediğim zaman söverim döverim bir de şu algıyı değiştirmek lazım yani kadının karnından çocuğu bebeği sırtından sopayı eksik etmeyeceksin şekilde erkeklerin bir kısmı büyütüldüğü için maalesef bu olaylar oluyor o yüzden e, bu sözleri derhal e, değiştirip kadından e, elinden çiçeği işte sırtını sıvazlamayı bırakmayacaksın gibi yeni ata sözlerine Yeni e, pozitif... Bence bunlar atasözü değil 5. hocam ya. Vatandaş kendi kendine bunu kendi uydurmuş bence. yani değil mi yani? Yine söylüyorum. İşine geldiği tabii, için. Tabii yani o öyle görmüş. Çünkü e, çok enteresan ataerkil bir toplumuz evet. tabii. Yani bizde birazcık böyle e, erkek ön planda çocuk yetiştirilirken de böyle işte kız çocuğu üzerinde yapılan baskı ona e, yapılan... E, Engellici muamele, sen Şimdi kız çocuğusun, bu... öyle oturma. Ama erkek çocuğun öyle değil. Ağlama, erkek adam ağlar mı? Hadi bak amcalara göster bakalım. İşte ne şey bağlıyorsun, bilmem ne. Gülmeye kalktığında kadın gibi gülme. En ağrıma gidenler ne demek kadın gibi gülme? Gülmek insanın fıtratında var. Kesinlikle. hani Gülecek. gülecek. Yani ama, erkek de ağlayacak dediğiniz gibi. Ama çok gibi. tuhaf bir durum var. Yani toplum böyle yapa yapa kadını bir ötekileştirmiş. Buna kim müsaade etmiş aslında? aynı evin içindeki anne ve baba müdahale müsaade etmiş. Baba çocuğuna bunları söylerken anne hiç müdahale etmemiş. Doğru. O yüzden anne müdahale etmeyince demek ki kadına böyle yapılır. Çünkü babam böyle yapıyor der. Yani bir şey söyleyeyim şimdi kızının ki namus da şimdi bu namussuzluk değil mi? Tabii. Bu, da namussuzluk. bu da namussuzluk. Bu namussuzluk. Daha, daha yani sen bunu çocuğuna erkek çocuğuna aşılamazsan buna ona bunu anlatmazsan işte geldiğimiz nokta bu olur. Kendisine hmm. evlat veren, namus olarak koynunu aldığı, sahiplenmesi gelen kadını sokağın ortasında tekme tokat çocuğuyla beraber döver bu adam. Bu da namussuzluk. Ama bu kavramı çocuğuna öğretmediğin için bu. Yani erkek çocuğuna bunu. Şimdi bu çocuk bunları yazdı beynine bu küçük çocuk. Yazdı. Sorun. Annemi, annem, babam dedi annemi dövdü. Ha demek ki dedi böyle oluyor. Tabii ben de dövdüm. Yazdı onun altına. Evet. Tabii, Yarın oldu. öbür gün belki mahalledeki kız arkadaşına yapacak. Kesinlikle. Yarın öbür gün işte 16-17 yaşında flört ettiği kız arkadaşına Hı. yapacak ya da işte 20'li yaşlarında evlendirilecek evlendiği kadına yapacak Yani maalesef çocuk konuştuklarımızı değil daha çok yaptıklarımızı yapar. Şimdi bu şiddet sahnesini çocuk evde 100 kere yaşadıysa düşünsenize çoğunlukla o da sinir hastası, öfkesini kontrol edemeyen bir kere korkak bir çocuk olacak. E korkak olacak tabii. Şu şu öfke çok ortamında çok nadir Durumda belki karısının kıymetini bilen çıkar. Yani böyle bir rezilliği görüp ben karımı dövmeyeceğim, ben karıma sövmeyeceğim, ben karıma iyi davranacağım diyen ben şiddet görüp de yüzde bir şahit oldum. Tayyar'da. Mesela çok merak ediyorum. Şimdi bu görüntüler bugün itibariyle bütün haberlerde, sosyal medya hesaplarında, işte internetlerinde yayınlanıyor. Aracın plakası belli. Hiçbir şey olmasa adamın yüzünden tanıyorlar. Mesela... Tamam. E, bu kızcağızın babası damadına telefon çıktı Oğlum sen ne yapıyorsun benim kızıma ya? Sen benim torunuma... Nasıl bu eziyeti yapıyorsun dedi mi acaba Şimdi burada püf nokta şu bravo Eğer çok uzaktaysa telefon açmalı ve gitmeli Bence oralılar ya oranın yerlisi Bence oralı. oralılarsa hemen derhal gitmeli En küçük bir hastanede veya doktor hatasında hastane basmayı biliyorlar E o zaman gitsinler o eve bu damada haddini lütfen bildirsinler Çünkü bu en büyük şiddet Çocuğun can güvenliği yok Kızlarının can güvenliği yok Komşuların can güvenliği yok ve bu adamın kendi can güvenliği de yok artık. Oraya buraya satışan, bu kadar şiddet uygulayan... Tabii can mesela diyeyim, şimdi orada durmuyor. bir tane beyefendi var. O çocuğu falan... Şimdi bu adam öfkesine yenik düşüp bu adamla kavga edebilir. Edebilir tabii. Adam der ki sen delikanlı tabii. yürekli bir adamdır ne yapıyorsun kardeşim tabii. sen? Ne bak bu çocukcağız mesela. Tabii. Diyebilir ki kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Çocuğa ve kadına nedir senin bu durumun der. Tabii. İki adam birbirine girebilir mi? Girebilir. girebilir. Tabii facia çıkabilir. Arkadaşlarım... O yüzden bu kişinin yani derhal rehabilite olmalı. Serbest gezilmemeli. Mahkemeden de bir arka kapıdan çıkarılmamalı. Çünkü yok denetimli serbestlik vesaire Bu kişiye asla ve asla gerekli ceza verilmeden, bunlar rehabilite olmadan, hatta e, çok iyi, e, yani bazı bir takım yanlışları farş edilerek toplum baskısı da bu kişi üzerinde kurtulmalı bu kişi ben en güçlüyüm diyor halbuki oranın komseri işte karakolu bundan daha güçlü bu bu kız çocuğu kızımızın babası ailesi ondan daha güçlü ona dur dememişler ona narsiz kişilik yani bencil kişilik olmuş çıkmış ben istediğime şiddet uygularım, istediğimi asarım, istediğimi keserim. Hayır efendim, o sokaklar, o aile öyle yol geçen anı değil. O çocuk emanet, o kadın sana emanet. Bazı erkekler şöyle diyor, benim karım döverim sana ne? Ne demek dedim ya? O da bir Allah'ın kulu, bir vatandaşımız. Dövemezsin. Sen döversen herkes döver. Tabii. Ee, arkadaşlarım uyarıyorlar, ee, Diyarbakır Valiliği görüntüler üzerine soruşturma başlatmış. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da e, müfettiş görevlendirmiş. Büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum aileyi bir elden geçirecekler. Dediğim gibi bu sokağa taşmış hali. Biz evin içinde bu olayların çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz. Efendim, bu arada, 100 hocam, katı var 100 katı. Hocam aparto par geldi programın içine hemen biliyorsunuz İstanbul Tabii. Trafiği Malum Cuma. Kesinlikle. Kendisini tebrik edemedim. Bu hafta iki özel gecede iki ödül aldı. Evet. Tebrik ediyorum emeklerinin karşılığı. Sağ olun var olun. Sizlerin de desteğiniz var Programı çıktık tanındık Esağfurullah Sen tanındığın için biz programa <gülüyor> Sağ olun. Dedi. İşte bu cesleşme Yani insanlar Resleşerek itip kakışarak Şiddetle geçiniyorlar Bizde bal börek geçiniyoruz çünkü insanı değer Sınır yerini yurdunu Emeğini biliyoruz Ondan dolayı yılın en iyi aile danışmanı Ve iletişim danışmanı seçildik İkincisi de yılın terapisti ve evlilik danışmanı. Güzel, yani tebrik böyle ediyorum. Böyle güzellikler Herkesi yayılıyor. Içine. Sağ olun, var olun.